Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün size TikTok videolarınızı veya Instagram Reels videolarınızı süper profesyonel montajlanmış gibi göstermek için kullanabileceğiniz birkaç tane uygulamadan söz edeceğim. Bazen Instagram'da ya da TikTok'ta bana şu efekti nasıl yaptın, bu videoyu nasıl yaptın, hangi uygulamaları kullanıyorsun gibi sorular geliyor. Bugün size önereceğim uygulamaların hepsi benim de bizzat kendi videolarım için kullandığım uygulamalar. Zaten öyle milyon tane uygulama kullanmıyorum. Herhalde 4-5 tane uygulama kullanıyorumdur. Onların hepsi de benim işimi görüyor. Şimdi, önereceğim ilk uygulamanın ismi BitLab. BitLab bir video montajlama uygulaması. Ama kullanması gerçekten acayip kolay ve yaptığı kliplerde çok güzel. BitLab uygulamasını kullanmak çok kolay. Yeni bir tane proje oluşturayım. İlk önce videoları seçeyim. Geçen hafta tatildeydim, orada çektiğim kısa kısa videolar var, onları seçeyim. İstediğim kadar video seçebiliyorum, bir sınır yok. İlerle diyorum. Şimdi burada bana diyor ki müzik seç. Normalde diğer video edit uygulamalarında ilk önce klibi yaparsın, sonra üstüne müziği eklersin. Ama bunda müziği önden seçiyorsun çünkü bu uygulama klibi tamamen müziğin ritmine göre oluşturuyor. O yüzden çok güzel bir şey çıkıyor. Bakalım hangisini ekleyeyim mesela. Tamamen kendisi kesiyor, biçiyor, basın arkaya atıyor, basını öne atıyor. Sonra buraya ekstradan böyle böyle efektler de koyabiliyoruz. Hızlı kesim, prizma, yakınlaştırma, bilmem ne falan filan gibi ekstra ekstra efektler de verebiliyorsunuz. BitLab uygulamasını kullanırken kliplerin uzunluğunu, kısalığını ayarlayamadığımız için önceden klipleri hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bir de eğer videolar sırayla gidiyorsa, yani belli bir kronolojik sırayı takip ediyorsa o zaman BitLab kullanmak çok mantıklı değil. Çünkü BitLab tamamen müziğin ritmine göre bütün klipleri falan hepsini birbirine karman çorman bir şeyler çıkarıyor. Ve BitLab uygulaması sadece iPhone'larda var şu anda. Henüz Android uygulaması maalesef yok. Önereceğim ikinci uygulama Splice. Splice'da videoları birbirine yapıştırmak için, sonra üstüne müzik ekleme, ses ekleme ya da ıı, metin eklemek için falan kullanabileceğimiz bir uygulama. Yine de kullanmak çok kolay. Giriyorum. Burada da yeni bir proje başlatacağım. Splice'da videoların uzunluğunu, kısalığını falan ayarlayabiliyorum. O yüzden uzun videolarda da seçtim. Mesela böyle tamamen kafadan seçeceğim. İleri dedim. Boyutunu seçiyorum. Ne olsun YouTube Short olsun. Bu bütün seçtiğim videoları böyle arka arkaya sıraladı. Şimdi mesela bunu diyelim kısaltacağım, bu çok uzun. Şunu buradan ne yapabilirim? Mesela böleyim, bu kısmını sessize alabilirim, hızlandırabilirim. Mesela 10 kat daha fazla hızlandırayım, iyice kısalsın. Şöyle oluyor. Sonra bunu mesela kısaltayım. Şuraya geçiş efekti verebilirim. Bir sürü bir sürü geçiş efekti var. Diyelim tamamladım. Sonra üstüne müzik ekleyebilirim. Burada bir sürü müzik var. Ekle dediğim zaman bunun üstüne eklemiş oluyor. Bunu da yine bölebiliyorum. Üstüne ekstradan metin ekleyebilirim. Böyle böyle tamamen istediğiniz gibi videonuzu hazırlayabiliyorsunuz. Eğer hikaye şeklinde devam eden yani sırası önemli bir video kalip hazırlayacaksam o zaman Splice kullanıyorum. Eğer videoların sırası önemli değilse o zaman tamamen bit atıyorum. Önereceğim üçüncü uygulama VN. Yani zaten bu işle uğraşıp VN'i bilmeyen yoktur herhalde. VN bu işin artık piri gibi bir şey. Gerçekten bir video edit uygulamasından bekleyebileceğimiz her şey VN'de var. VN'in Splice'e göre bazı avantajları var. Mesela VN'de Splice'de yapamadığımız bazı böyle efektleri falan yapabiliyoruz. Ama VN'i kullanma mantığı da tamamen Splice'la aynı. Burada da yine benzer şekilde eklemek istediğim videoları seçiyorum. Buradan tamamen kafama göre seçeceğim. İleri diyorum. Yine videoları arka arkaya ekledim. İstersen bunun arasına böyle bir geçiş efekti ekleyebilirim. Bunu kısaltabilirim, bölebilirim, hızını artırabilirim, azaltabilirim falan. Vien'in Splice'a göre bir diğer artısı başlık ve alt başlık şablonları. Ben buradaki bu başlık şablonlarını falan çok seviyorum. Bunları çok kullanırım. Bunu seçince istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben Antalya'da çekmiştim, Antalya ya yazayım. Böyle alttakini değiştirebiliyorsunuz, hepsini değiştirebiliyorsunuz ve böyle efekti bir başlık elde ediyorsunuz. Önereceğim dördüncü uygulama Storybeat. Storybeat uygulaması isminden de anlaşılacağı gibi daha çok Instagram Story yapmak için aslında kurgulanmış bir uygulama. Storybeat'i de kullanmak çok kolay. Çünkü hep böyle hazır şablonlar üzerinden ilerliyorsunuz. Görsel olarak kullanabileceğiniz şablonlar var. Video olarak kullanabileceğiniz bazı şablonlar var. Bir de trend olmuş şablonlar var. Şablonlar tamamen hazır. Siz galeriden fotoğraf ya da video seçiyorsunuz ve videoyu fotoğrafı Tamamen story bit hazırlıyor. Mesela bu şablonu yapalım. Ne diyor? 8 tane dosya seçmem gerekiyormuş. Bu trende başlat diyeyim. Böyle seçeyim. 8 tane oldu mu? Evet, oldu. Ve müziğiyle, efektiyle, temposuyla hepsi hazır. Bu kadar. Önereceğim 5. uygulama ise Tempo. Tempo uygulamasının çalışma şekli de Storybit neredeyse aynı. Orada da hazır şablonlar var. Yine hazır şablonun içerisine siz sadece fotoğraf ya da video ekliyorsunuz. Tempo uygulamasındaki şablonlar Storybit'ten biraz daha farklı. Ama ben Storybit'in şablonlarını daha çok beğeniyorum doğrusu. Tempo uygulamasının en güzel kısmı burada TikTok Trending diye bir bölümünün olması. Bu bölümde TikTok'ta trend olmuş uygulamaların şablonları var. Dolayısıyla o şablon üzerinden hemen hızlı bir şekilde videoyu oluşturabiliyorsunuz. Benim kendi videolarımı oluşturmak için kullandığım uygulamalar bunlar. Hepsinde kullanmak çok kolay. Çünkü zaten böyle ben uzman bir video montajcısı değilim. Böyle çok komplike uygulamaları kullanamam. Hepsi maalesef paralı uygulama. Çünkü bir uygulamanın gerçekten iyi bir iş çıkarmasını istiyorsanız bir miktar para vermeniz gerekiyor. Çünkü arkasında gerçekten çalışan bir ekip oluyor. Sizin de bunların üstüne ekstra önereceğiniz bir uygulama varsa yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.